7 Ocak 2021 Antalya Kaş Palamut mahallesindeyiz. Evet. Yanımızda Şükri Yıldız öykü tarımdan Volkan Kocakaya'nın Kocakaya serasındayız, biber serasında. Burada rekor gelişim kullandık. Evet. Cool. Şöyle gelin, ekrana doğru sizi görsün. Neler neler oldu? Ne gibi değişimler oldu? Ee, neler abi, gözlemlediniz? Bu sera nasıldı? Biz bunu on Ağustos'ta sıktık. On Ağustos. Bunun çeşitinin önce bir söyleyelim mi? Canyon. Canyon. Evet. Burası Canyon biber. İki tarafta diktik. Rekor gelişimi e, tabii buraya daha bu yıl ilk geldi. Deneme amaçlı kullanılmadık. Tamam. Bu bölümde kullandık, bu bölümde kullanmadık. Öbür sere var, orada da kullandık. Zaten Oradaki çeşit de bu aynı değil mi? Aynı. Çeşit. Aynı. Tamam. E, 10 Ağustos diktik. İlk fidanı diktiğimiz zaman bir 10-15 gün geçti. Hı hı. Burası oturak da güzel gitti, yeşil. Tamam. Bu bölüm biraz sarardı. Sarardı. Fidan kalkmadı. Kökten biraz bir çalışma Hı -hı. yaptık. Şimdi şöyle yapalım mı? Ee, belki üreticiler şey değildir. Bu bölgede erken dikiliyor. Tabii Dikim evet, biraz erken, erken yapılıyor. Ee, yadırgamasınlar niye o kadar erken diye. 1 Ağustos itibariyle... Biraz daha serin geçen bir bölge. bölge. Doğru evet. mu? İklim evet. daha serin geçiyor. Mesela 2-3 yıl önce ben 1 Ağustos verdiktim burada. Evet. Şimdi burada attığımız yer burası. Atmadığımız yer öbür tarafta. Evet. Ne farklılıklar görüyorsunuz? Şimdi bu çeşit çünkü farklı. Evet. Ama... Abi, şey olarak zaten onu da kıyaslayın. 1100 fidan burada ben kanyon diktim. 1100 tane. 1300 tane oraya diktim. Tamam. Şu ana kadar 1100 fidan, 1300 fidanı sürekli aştı tonajda. Yani sürekli 200 fidan fazla olmasına rağmen aşıyor. Evet. Ne kadar bir yüzde evet. verebilirsin orada mesela? Ee, kaç mesela son kaç toplamamı paket? söyleyeyim sana. Hı hı. Daha 3 gün önce topladık. 3 gün önce toplanmış. Ee, ben buradan 950 kilo biber topladım. Oradan 700 kilo topladım. Yani 1100'den 950 kilo, 950 kilo. 1300'den 700 kilo 700 topladım. Kilo. Yani hem sayı az Evet. Sayı, sayı az olmasına az. yüksek. Evet. Yani farklı. buna vurduğunuz zaman neredeyse iki katına demeyelim de %50 evet, gibi bir rakamlara aşağı geliyor. Aşağı geliyor. Şimdi aşağı. genel teknik anlamda şimdi bu biber bu şekilde görünüyor. Biberin gelişimi Gelişim konusunda oradan iyi gelişti. Ee, Tutum konusu oturaklı geldi. Oturaklı geldi. Peki suyla alakalı Toprağınızın e, tavlılığı, nemliliği, toprak verimliliği konusunda Zaten en önemli etken ol hı hı. Mesela ben buraya bir 10 dakika su basıyorum şu an Evet 10 dakika Normalde 4-5 günde bir hı hı. Ben oraya Buraya 10 dakika basarken oraya yarım saat su basıyorum Yani 10 dakikaya yarım saat basıyorsunuz Şöyle bir de kıyaslayın Bu sene bir de iklimimiz sıcak gitti Kıyas Evet yani. Bu sezon sıcak hala sıcak gidiyor Çok aşırı sert değil Gece gündüz stres farkı evet. sıcak farkı var ama Geçen seneyle bu sene arasında nasıl bir şey yapabilirsin burası için? Buraya 10 dakika ya 30 dakika ama burada ne kadar bir değişim oldu sence? Geçen sene buraya ne veriyordun? Aynı veriyordum. 30 dakika veriyordum. Evet. Tamam. Yarım saat kadar buraya da. Yani üçte bir sulama zamanı kısaldı. Ha, evet, evet. Sulama aralığı ne kadar uzadı? Mesela iki su arasında burada ne kadar fark var? Orada ne kadar? Oraya 4 günde 5 günde bir su veriyorum. Buraya? Buraya haftada. Yani burada da 2 gün. Evet. Ee, sulama zamanından sulama sayısından tasarruf evet. etmiş oluyoruz. Aynen. aynı. Ee, şöyle biraz gösterelim mi? Gösterelim. Şu evet. biberlerimizi yakın. Şimdi burası toplanmış. Evet. Ama en Daha azından yeni. E, tepeleri de şöyle gösterelim. Şuradan. Şu çatallanması, yan tutunları, da. yandallanması evet. ee, çok güzel gidiyor. şey olarak. Var mı anlatmak istediğiniz, eklemek istediğiniz? Abi memnunuz. Ee, tavsiye eder misiniz? Gönül ile Öncelikle evet. Ee, Palamut bölgesi, Çavdırdır, Kaştır, ee, bütün üzeracılara. Yani, herkese tavsiye ederiz. Şükrü Bey siz o, abi şöyle ne anlatmak istersiniz? Şimdi şöyle bizim, geçelim. Ee, şeyden alsın. Bir yıl önce bu ürün bize biraz geç geldiği için satımını yapamadım. Şöyle geçelim. Bu yıl ee, aşağı yukarı Hı -hı. Ee, bize yüklü miktarda rekor gelişim. Hı -hı. Daha önce kullananlar tekrar istediği için bir, gel, bir şekilde getirdik. Şu anda kullanan e, <gülüyor> üreticilerimizin tamamı memnun. Daha hı hı. ben bugüne kadar bir ben bu üründen memnun sonuç almadım diyen bir Anladım. insan görmedim. Bu, burada da özellikle denedim ve üç güne bir dört güne bir gelip takip ürünü yaptım. Hı hı. Diktiğimiz zaman e, burayla aynı dikim olmasına rağmen çeşidi farklı olabilir. Bitki e, tamamen tutundu ve kalın gitti. Burada önemli olan sıkıntı zaten sıcak havada dikildiği için. Evet. 1-5-10 Ağustos'ta geneli dikimi yapıldığı için 20'sine kadar oluyor da geneli 1-5-10 Ağustos olduğu için hı hı. bitki hızlı kaçıyor. Hızlı, hızlı kaçıyor. kaçtığı için burada e, çatal dediğimiz bölgedeki biber tutumu çiçeklerini atar. atar normal şartlarda tutmaz, dökür. tutmaz bu en büyük sıkıntısı da buranın bu bitkinin bölge, hızlı gitmesini istemiyor insan bölge insanlar. bu palamut bölgesi genelde biber evet, erken genel dikim olalım. olduğu için bitkinin erken hızlı diken. gitmesini istemiyorlar bundan dolayı bu çeşit oturaklı gitti evet. yani bu rekor gelişimiz attığımız yerdeki bitki buraya göre oturaklı gitti bunu özellikle fotoğrafladık paylaştık sitemizde hı hı. yan yana olan bitkileri paylaştık Müşterilerimiz şu anda bundan memnun. Hı hı. Ee, devamında bekliyoruz. İnşallah, i̇nşallah ticaretimizde de bir sıkıntı olmaz. İnşallah e, şöyle e, burada şunu da ekleyelim. Şimdi rekor gübre AŞ firmasına ait e, rekor damlama ve rekor yaprak gübresi evet. var. Bunların bu seralarda başlangıçtan sona kadar da gönül rahatlığıyla kullanılması gerekiyor. E, hem toprakta kök saçak oluşumu, bitkiye aldırma, e, çatallanma, bitkisi, bitkide oluşacak stresleri alma, Şimdi sadece soğuk değil sıcak stresi de var. Evet. Susuzluk stresi de var. Üçü kombine kullanıldığında buradaki görüntünün bir 3-4 kat daha güzel yukarı gideceği sonucu net. Evet. Ee, var mı ekleyeceğiniz bir şey? Vallahi Buradan abi, üreticiler sizi ee, izleyecekler. Benim Siz de ilk defa denediniz. Burada ayırarak. Evet şu var. Mesela e, burada biz erken dikim yaptığımız için çatalı döküyor. Hı hı. Biz çataldan ilk bir tur, iki tur fazla biber kesemeyiz. Tamam. İlk siftahlarda. E, mesela ben bu yıl o anlatmış olduğum sera'dan. Peki. 250 kilo biber topladım ilk şifte. Hı hı. Ben buradan 550 kilo biber topladım. Tam yani iki katı. iki katı. Yani iki katına yani o farkı da Şimdi biz. şunu da soralım. Şimdi bu biberin şu tepe. Tepe sürgünleri gayet kalın. Dolgun, içi dolgun ve tutarak gidiyor. Biber... Orayla mukayeseniz nasıl olur? Şuradan üçlü dörtlü çıkarması var ya. Şurada. Hı hı. Evet. Şurada görünüyor. Bu, üçlü dörtlü çıkan önemli olan bu. Ve bunun normalde iki tanesini atar atması lazım, atlarında. Bunu atmadığı bu için bu şekilde atmıyor ha, diyorsunuz. Sonucu biraz daha fazla oluyor yani. ee, biz teşekkür ederiz. Bizinizi gezdirdiniz, ederim, görüşleri, abi. gözlemlerinizi paylaştınız. Burada e, Türkiye'deki seracılar evet. izleyecek. Tekrar söyleyelim. Burası e, Ağustos ayında erken dikim yapılan evet bir bölge. Palamut bölgesi. Antalya, evet. Kaş, Antalya Kaş'ta. E, herkese buradan e, tavsiye ediyoruz. Kullanmanızı evet. evet. öneriyoruz. Aynı. E, bol hareketli bir sezon geçirilmelerini sağlık huzurlu bir sezon geçirilmelerini e, diliyoruz. Aynen. Herkese selamlarımızı gönderiyoruz.